Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdus Samet. Bugün sizlerle birlikte sonucu, PUBG Mobile sonucu değiştirince 60 gün beklemenin çözümü buldum yeni güncellemeyle birlikte. Şimdi hemen göstereyim size şeyi. Bekleme şeyine. Ayarlara girelim. Gördüğünüz gibi ben şu an Kore'yim ve 4 gün kala. 4 gün kala buldum. 56 gündür bekliyorum. 4 gün kala buldum. Bu arada internet çok kötü Kore'de. Oynanmıyor bile. Hemen göstereceğim. Öbür e, şeylerde e, oda açma falan Kore yoktu. Kore yapılmıyordu. O yüzden yapamadım ben. Şimdi size yeni göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi süre kalktı. Hemen nasıl yaptım anlatmadan önce bir dakika şunu hemen Avrupa'ya çekelim artık. Avrupa oppa. Hadi yükselme. Evet artık Avrupa'dayız. 60 gün daha bekleyeceğiz. Eğer değiştirmek istersek zaten değiştirmek istemem artık. Hemen nasıl yaptığımı anlatacağım. Evet demin 54 4 gün. 6, yok, 4 gün vardı. Evet 4 gün vardı. Bir 4 gün daha bekledim ve 60 gün tamamladım. Artık değiştiriyorum. Arkadaşlar buydu. Ee, hiçbir başka kuralı falan yapmadım. 60 gün bekledim. Siz de bekleyin. Görüşürüz.